ban olayım şehrine en nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal bu benim bayramım o benim bayramım gökyüzüne uçtu Kork balonlarım gök sesen astım bar Şarkımı söyler alkışlarım. Şarkımı söyler alkışlarım. Söyle alkışlarım. 23 Nisan bu benim bayramım. Ne Nisan bu benim bayramım. Bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alkışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım.